Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2023 Şubat ayı aylık burç yorumuna hoş geldiniz. Şubat ayına Merkür 12. evinizde ilerlerken başlıyorsunuz. İçselliğinize çekildiğiniz, kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak istediğiniz bir süreç zarfında retro enerjisiyle birlikte huzursuz hissetmiş olduğunuz bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Merkür 11 Şubat'ta burcunuza geçiş yapıyor. Ve günler artık başlıyor ama hangi günler başlıyor? Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz, akıllı, mantıklı ve daha iyi ve sağlıklı kararlar alabileceğiniz bir dönem artık sizi bekliyor sevgili kovalar. 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu Aslan Burcu'nda gerçekleşen dolunay sizin tam tamına 7. evinizde gerçekleşiyor. İlişkilerde karşılıklı kimliklerin ön plana çıkacağı durumlar meydana gelebilir. Daha önceden ilişkiler adına verdiğiniz bazı kararlar ve planlar varsa bu dönemde açığa çıkabilir. Ve bunlardan özellikle geçmiş dönemde bir karar aldınız ama yanlış bir karar almıştınız. Bununla alakalı bir düzeltme eğilimi içerisine girebilirsiniz ya da bir yeniden bir yapılanma içerisine girebilirsiniz. Bazılarınızın ise Artık bu işten bir hayır gelemeyeceğini anlayıp tamamen artık kafamdan da aklımdan da bu mevzuyu çıkartıyorum şeklinde yorumlayabilirler. Evlilik ve ilişki alanınızda bazı tamamlanmalar ve sonuçlanmalar görebilirsiniz sevgili yükselen kovalar. Mars 25 Mart'ta kadar 5. evinizde ilerliyor olacak. Enerjiniz ve motivasyonunuz, aşk, romantizm ve çocuklarla ilgili alanlara ne olacaktır? Daha fazla kanalize olacaktır. Eğer e, bu geçiş Mars haritanızdan uyumlu açılar alıyorsa, enerjinizi yaratıcı faaliyetlere, spora, keyifli alanlarda, olumlu şekillerde kullanabilmek istiyorsanız, bu alanı gerçekten iyi değerlendirebilirsiniz. Eğer sert açılar alıyorsanız da çoğunuzun sağlığı, çocuklarla ilgili girişimler gibi konularda hem adım atmak, hem de aslında burada birazcık da kazalara ve sakarlıklara karşı dikkat etmekte yarar var. Evet geldik. 20 Şubat'a ve 20 Şubat'ta Balık Burcunda bir dolunay meydana gelecek. Diyeceksiniz ki hocam ben Kova Burcum, Balık Burcuyla ne işimiz var? Demeyin çünkü herkesin bir Balık Burcu var, herkesin bir Kova Burcu var. Evet siz Güneş Güneş transit yaparken nereden geçiyordu? Kova Burcu alanından geçerken dünyaya geldiniz ve size Kova Burcu diyorlar ama emin olun sizin 12 burcunuz daha var ve zaten doğum haritası dediğimiz şey bunun kombinasyonundan oluşuyor. Yoksa 12 tane burç olduğunda 12 çeşit insan olurdu. Oysaki yüzlerce çeşit insan ve karakter ve destination yani kader ve yaşanılması gereken süreçleri olan bir yapımız var biz insanoğlu olarak. Dolayısıyla da arkadaşlar doğum haritası her zaman önemli. Doğum haritası analizi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. astroarif.com'dan ya da bu videonun altındaki WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet dedik ki 20 Şubat'ta balık burcunda meydana gelecek olan bir yeni ay sizin ikinci evinizin konularını aydınlatacak. Nedir hocam o ikinci ev? Tabii ki ne demiş Napolyon? Para, para, para. Maddi kaynaklarınızı yönetebilmek, bütçe planlaması ve idaresi yapabilmek için gündemleriniz olacaktır. Güneşin ve ayın burada olması ebeveynlerinizden gelebilecek maddi destekler anlamına da gelebilir. Bu dönemde gelirleriniz artabilir. Maddi alanları ilgilendiren yeni başlangıçlar ya da para kazanmak için yeni kaynaklar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda 20 Şubat'ta bir e, ne oluyor? Yeni ayla birlikte Venüs'ün Koç burcuna geçmesi 3. ev konularınız yani iletişimle alakalı konularda olumlu fırsatlar getirecektir. Dolayısıyla da bir iş yaparken ya da para kazanma amacı edindiğiniz zaman bunu o çevrenize yansıtıp daha ileri bir noktaya götürmen fırsatları oluşturabilir sizler açısından. Yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle olan sosyal ilişkileriniz artacaktır. Reklam, tanıtım, pazarlama, ticaret, internet gibi alanlarda maddi gelirler de elde edebilirsiniz. Ve özellikle ticaretini internetten yapanlar bu alanlarda daha büyük avantajlar sağlayabilirler. Keyif alacağınız görüşmeler, anlaşmalar da yapabilirsiniz. Eğitimler almak ya da kısa seyahatlere çıkmak da sizin için çok önemli ve güzel fırsatlar doğurabilir. Ben Astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizin de astrolojiye karşı bir merakınız varsa kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz. Orada sizler için astroloji eğitimleri, evrensel yaşam ve buna benzer konularda birçok mevzuları videolarla sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizin de bu konulara karşı bir ilginiz varsa kanalıma abone olup oynatma listelerini inceleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.